İlim, Kültür, Tarih ve Teknoloji Vakfı İKTAV, kubbede hoş sedalar bırakır. Bu belgesel, İKTAV Vakfı kültür hizmeti olarak hazırlanmıştır. İlim, Kültür, Tarih ve Teknoloji Vakfı İKTAV Vakfı sunar. Kültür ve Medeniyet Tarihimizde Vakıflar Ademoğlu vefat edince ameli kesilir. Ancak üç hususta müstesna. Sadaka-i faydalı ilim ve kendine dua eden hayırlı evlat. Hazreti Muhammed Vakıfların Tarihi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 Hiçbir yerde bu kadar hayrat görmedim diye yazacaktır. Eldeki kısıtlı bilgilere baktığımızda Babil ve Eski Mısır hukukunda vakfa benzer kurumların mevcut olduğunu görüyoruz. Fakat bu kurumlar genelde kralın belirlediği yerler ve hükümler üzerinden hayatlarına devam ediyor. Amaçsa Tanrı'ya yakınlaşmak, onu memnun etmek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 Anadolu'da ilk vakfın kuruluş tarihi olan 1048'in yer alması, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ilk devlet kurumu olduğunu da gösterir. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti döneminde de faaliyetlerine devam eden 41.500 Osmanlı Vakfı'ndan kurucu ve mütevelli söylen vakıfları yöneterek özel bir rol üstlenmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü vakfedilen vakıflara ait 18.500 bin tarihi bina ve 67.000 bin emlakın restorasyonu, bakımı ve mülkiyet yönetimini de üstlenmiştir. 38.000 kişiyi istihdam eden ve 120 milyon avro değerinde kira gelirine sahip Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olan Vakıf Bank'ın sahibidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bir diğer önemli işlevi ise yönettiği vakıfların gelirleriyle binlerce fakir ve ihtiyaç sahibi kişiye sağladığı sosyal hizmetlerdir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından sonra kurulan yaklaşık 4500 vakfın faaliyetlerini denetlemektedir. Bu tarihi vakıfların tüzel kişiliklerini günümüzde de sürdüren Vakıflar Genel Müdürlüğü, kurucularının belirledikleri amaçlar doğrultusunda Öğrencilere burs vermekte, muhtaç vatandaşlara aylık maaş ve gıda yardımı yapmakta, ayrıca binlerce yıllık vakıf eserlerinin onarımını gerçekleştirmektedir. Her kim ki vakıflarımızın bekasına özen ve gelirlerinin artırılmasına itina gösterirse,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 İlim, Kültür, Tarih ve Teknoloji Vakfı İKTAV, kubbede hoş sedalar bırakır. Bu belgesel İKTAV Vakfı kültür hizmeti olarak hazırlanmıştır.